Evet arkadaşlar hoş geldiniz ee, kanalıma ben Erol Sever ee, futbolunu manager 2019 oynuyoruz çok güzel bir taktik buldum arkadaşlar ee, şu an çok iyi gidiyorum şöyle fixtures'ten oynadığımız maçlara bakalım arkadaşlar oynadığım maçların hepsi bunlar ee, hazırlık maçları şurada mesela Mersin 10 Eee Hacettepe 7 tane, Sportik Nizman'a 6-1 yendim. Sonra elendim ama, taktik gayet güzel işliyor arkadaşlar. Ee, 4-4-2 Şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi aynı bu şekilde. Sadece arkadaşlar, e, şurada 1-2-3 tane muhalibiyeti var arkadaşlar. Onların haricinde böyle. Trabzon'a 7 tane attım. Lig maçında. Şuradan lig ve kupa diyoruz. Süper lig. istatistiklere bakıyoruz. Evet 17 maç yapmışız. 66 gol atmışız. Hemen arkamızdan 16 maç 34 gol Bursa takip ediyor. Korner'dan 16 tane gol atmışım. Taktik gerçekten çok iyi işliyor arkadaşlar. Taktiğe geçelim şöyle. Gördüğünüz gibi taktik bu arkadaşlar. Çok fazla abartılacak şekilde transferler yapmadım. İki forvet aldım. Bir de kanat oyuncusu aldım arkadaşlar. Bu taktiği tavsiye ederim size. Linkini vereceğim ben size arkadaşlar hemen açıklama kısmında. Kanalıma abone olup like atarsanız videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Antrenman kısmında e, antrenman kısmını kendiniz yapmayın arkadaşlar, asistan menajere bırakın. Tavsiyelerim bunlar şimdilik. Dediğim gibi taktik gerçekten çok iyi işe yarıyor arkadaşlar. Tekrar futüre fi bakalım. Bu şekilde Avrupa ligine bakalım. İkinci torbadan girdik zaten arkadaşlar. Altıda üç yaptık. <gülüyor> Başka maçımız var mı? Evet maçlar bitmiş arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol emeli günler.